I'll be there. Size çok sevinçler. Bugün patatesli, patatesli. Biraz İngilizcem kötü olabilir ama makyaj yapacağım. yani kelebek makyajı, patatesli. Annem daha güzel dingim. Bir şey diyeceğim. ne demek? Patatesli kelebek. Kelimenin ne demek? Patatesli. Oh, patates. Patates. Patatesli. buldum. Patatesli makyaj yapacağım arkadaşlar. Telefon çılıyor. Efendim. Evet arkadaşlar başlıyorum ilk olarak nemlendirici olarak bunu kullanacağım bunu bayağıdır kullanmadım, kullanmadan bir ara verdim kullanmaya işte mucizevi bakımıyor şuradan aynen benim telefonum telefonda aynı da kullanacağım arkadaşlar zaten ağ üstü nemlendirici yani İnşallah çok iyi bir bilgilendirici bir, bir video olur. Çünkü ne bileyim Çok ilk defa böyle makyaj yapıyorum ve inşallah güzel olur. Hüsrana uğramam. Yüzümde de çok sıvıcı çıktı ya. evet bu şekilde bu şekilde bu kadar yeter bunu kullanacağım bb krem bildiğiniz bb krem alıp yüzünüze sıvı <gülüyor> ya bir dakika ilk olarak şunu söyleyelim sen Şu gözünün üstüne falan alnıma her yana sür <gülüyor> ben bu arada hiç fırça kullanmayı pek sevmiyorum ya cidden Elimle sevmem, seviyorum. Hı, bu şekilde oldu. Umarım <gülüyor> bu videom izlenir. En fazla videom 1000 izlendi ve o videom da çok gereksiz bir videoydu. O şekilde yani. Biraz oldum, evet. Bu şekilde de. oldu. <gülüyor> Ondan Sı sonra Sı oracığım, bakalım şu şeye fotoğrafa. Foditörüm sürdüm. İlk tabi nemlendirici sürdüm. Foditörüm sürdüm. Şu an ne kaldı? Kalemle çizmek kaldı. Bu arada kalemimi buldum arkadaşlar. Ama biraz ucu şey olmuş. Ne hale Şimdi aynama alalım ve bunu kelebek şeklinde çokalım. Bunu bunu yapacağım daha güzel güçlü bence ya. Aynen. Güzel oldu bence abim Bu şekilde arkadaşlar. Diğer gözümü de büyük bir aynayla çekeceğim ben sağlık olduğum için sağ gözümü daha güzel çiziyorum he? aynen sağlığım var <gülüyor> sağ elimde yazıyor ziyorum. evet bu gerekli bilgi için <gülüyor> <gülüyor> ya yani niye böyleyim ben ya of. işte sağ gözümü çizdim bu şekilde Kelebek kanadı gibi sonra böyle kenardan falan Sonuca cihama... bu şekilde bunu da şöyle yapalım. Yani, Aynen güzel oldu bence ya, bilemiyorum Ama inşallah siz de beğeneceksiniz. Tabii sizin beğenmeniz daha çok önemli. Ben, bu şekilde arkadaşlar. Ben, ben Umarım. Güzel oldu. Şimdi Ay. Ay <gülüyor> alıyorum. Yanlış açtım ya. Of, hep yanlış açtığı duruyormuşum bunu da. Of, köpek iyice çıktı. butterfly markus butterfly Tamam içinde dolduracağım ha İnşallah güzel olur ha. Şimdi aynı, aynı çekelim Bunu içine soktum. Oo, güzel olmadı arkadaşlar? Bu ne kocaman bir aydınlar çekeceğim Sadece burada bir kelebek olacak ya ben burada kelebek yapıyorum. Aslında iki tane daha kelebek yapsam bence daha güzel olur bize de düşünüyorum. Bir dakika şu resme bakacağım. Ya arkadaşım yapmış yani. Ben arkadaşımı da tanımıyordum kızlar ama çok güzel yapmış. O yüzden. Bir dakika. Kalemimi neyle koydum. Bu şekilde işte arkadaşlar. Ne böyle oldu ya? İlk denemem arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. Cidden ilk denemem. Hiç önceden böyle makyaj yapmadım. dur bir dakika onu üstü yapmış arkadaşlar çok seviyorum ağlarım ben çok nazlısı teşvik ediyorum <gülüyor> koptu <gülüyor> bir tanesini burada gözüldüm korktum bilmiyordum misiniz arkadaşlarım meraklı mülattır hee hee karşılaştık Abi ayda bile kanar şeklinde. O <gülüyor> çekiyorum. Bana ne demeli? şu daha güzel oldu bebekler değil mi? bence de yani. tamam şu şekilde mavi bir tane şeyim var ama olmaz bence ben pembe tonla yapmak istiyorum bunun için bunu kullanacağım en ufağından Şimdi için dolduralım. İçinden geliyor. İşte ya kızıyorlar. <gülüyor> Bana karış. Onu Bana Ben içinden Ya Ben düşünmem lazım, değil mi? Yani, Hı, oldu. Değil mi? Çıkıyor, çıkarın üstündekileri, değil mi? Evet. Rahatladım ya. Of, Benim karışalım yok karışelim mi? Her hep ablamlar karışıyor, o da sısını çıkaramıyor. Haber. Evet. Ondan. Bu acı kela kim tam olarak? Tabii ki ben de namazımı zamanında kalamaz. Şöyle yapmam Bu şekilde oldu bebeklerim. Sürmesele. Birazdan üstüne geçeceğim zaten eyeliner'ımla. Böyle. Şöyle bütün pembe tonlarını kullandım ben burada ya. Bence güzel oldu. Bakalım yakından. Ooo bu efsane oldu sanki değil mi? Bir dakika şimdi. Şunun üstünden geçelim. Şu kalemimle. Ta kalem diyorum ama eyeliner bu. Yani böyle oldu bebekler. bekler zaman Butterfly makyajı. Hazır mıyım? Kızlar ne yapmak istiyordum. Ama pembe oldu. Neyse artık yani. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii bu eyeliner'ı yok sayarsak bunun mükemmel oldu ama bu pek güzel olmadı. Bu şekilde. Çok da olmadı mı ya arkadaşlar lütfen. Şuradan fotoğraf çekeyim dur. Yalısın ya. Yalısın. Evet. Şöyleciğime bakalım. Ya ben bunu da böyle yapmıştım. Koydum böyle kafamı. Kırmızı olduğu için koydum. Çünkü makyajımı da kırmızı tonlarda yaparım diye düşünmüştüm ama. Hem de tonlarda yapma kararlarımı söylediler. Yani değişti fikrim Bilmem anlatabildim mi? Markecığım ben betonunu yapacağım. Evet. Aa kardeşim ben get put istemedim. Kızarası dedim. <gülüyor> sen öyle sen acaba? öyle da güzel olabilir. Ben nasıl Bakın Ya onun adresi ismi. Hangi cıralı? O baston kadar de değildi, İşte tamam. Ben tabii tabii. Ben akıllı. otobüste güley Ya ben buryasım. <gülüyor> diye. Otobüse güle, güle. Şey, güle Herkes şoför bile şekilde oldu bebeklerim. bence güzel oldu. Efsane bir değişim oldu. <gülüyor> Hangi kanat daha Güzel oldu. Sağdaki mi, soldaki mi? Yorumları belirtirseniz iyi olur aşklarım. Tamam. Bu arada ben bunları kullanıyorum. Bu da bitunul. Bu da bitunul şeylerini kullanıyorum. Farkı paletlerini. En çok da şummu oluyorum. Önbekini kullandım. Bu şekilde. <gülüyor> um, son olarak da Burcu kullanacağım. <gülüyor> Maaş. <gülüyor> Bu şekilde yani. Bir dakika bakalım. Başka ne eksik? Ben de ben de ben de. Şurasına kırmızı kullanmak istiyorum yani. De. Acaba si siyah kullansam nasıl olur ya? Siyah yok ki. Bir dakika. Bu tarz Baktır pulay makyajı. Bu şekilde de değil arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Abone olun. Zile açın. Likelayın. Öpürdünüz.